GEREK VE YETER KOŞULLAR Merhabalar! Selamlar! Orjinalini Yale Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Kelly Schiffman'ın hazırladığı bir dersle karşınızdayım. Bu videoda gerek ve yeter koşullardan bahsedeceğim. Gerek ve yeter sözcüklerini her gün kullanıyoruz. Mesela, bir sınava girmek, o sınavdan geçmek için yeterli değil. Avukat, hakimi sana mahkumiyet verilmesi için yeterli delilin var olduğuna ikna etti. Acı, insan hayatının gerekli bir parçasıdır. Başarmak için çok çalışmak gerekir. Peki bu kelimeler tam olarak ne anlama geliyor? P, T için gerek koşulsa, P'nin doğru olmadığı durumda T de doğru olmaz. Aynısını şu şekilde de ifade edebiliriz. T ancak P doğruysa doğru olabilir. Netleştirmek için bir örnek verelim. Üniversiteye girmek için ne gerekir? Mesela gerek koşullardan biri insan olmaktır. E sadece insanlar üniversite okuyabilir. Diğer bir gerek koşul da sınava girmek için ÖSYM'ye başvurmaktır. Başvuru yapmazsanız üniversite sınavına giremezsiniz. Üniversite sınavında yeterli puanı almak da bir gerek koşuldur. Gelelim yeter koşullara. P, T için yeter koşulsa, P'nin doğru olması, T'yi doğru kılmak için yeterlidir. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Eğer P doğruysa, T de doğrudur. Üniversiteye girmek için bir yeter koşul bulmak biraz daha zor. 17 yaşında bir genç düşünün ki, o yaşta Nobel Kimya Ödülü almış. Bu üniversiteye girmek için gayet yeterli olsa gerek. Gerek ve yeter koşullar çeşitli kombinasyonlar oluşturabilir. Gerek ama yeter olmayan koşullara bir örnek verelim. Direksiyon hakimiyetinin iyi olması, iyi araba sürmek için gerek koşuldur. Direksiyonu iyi yönetemiyorsanız, iyi araba süremezsiniz. Fakat direksiyon hakimiyetinin iyi olması, iyi araba sürmek için yeterli değildir. Çünkü iyi bir sürücü olmak için direksiyonu iyi yönetebilmekten fazlası gerekir. Direksiyonu iyi kullanabilirsiniz fakat başka nedenler yüzünden kötü bir sürücüsünüzdür. Alın size Gerek Ama Yeter Olmayan Koşul Örneği Patatesi suda haşlamak, pişirmek için yeter koşuldur. Çünkü patatesin pişmesi için başka bir şey yapmaya gerek yoktur. Fakat haşlamak, patatesi pişirmek için gerek koşul değildir. Çünkü patates birçok farklı şekilde pişirilebilir. Patatesi kızartabilir, ızgara yapabilir, fırını atabilir veya kavurabilirsiniz de. Son olarak bir de gerek ve yeter koşul örneği verelim. Bir sınavda full çekmek için soruların tamamını doğru cevaplamak gerek koşuldur. Çünkü tüm soruları doğru cevaplayamazsanız full çekemezsiniz. Tüm soruları doğru cevaplamak, sınavda full çekmek için aynı zamanda yeter koşuldur da. Çünkü tam puan almak için tüm soruları doğru cevaplamak yeterlidir. Başka bir şey yapmanız gerekmez.